<gülüyor> beyin aneurizması yine beyin damarlarındaki zayıf bir noktanın balonlaşmasıdır. Bu ister küçük olsun ister büyük olsun bizi en çok tedirgin eden tarafı bu zayıf nokta günün birinde kanarsa beyin kanamasına yol açar ve bu beyin kanamasında da ölüm ve sakatlık riski çok çok yüksek. Onun için bu anemizmaları mümkün oldukça biz kanamadan önce sap deyip tedavi etmeyi düşünüyoruz. Hastalara da bunu öneriyoruz. Bunun için artık günümüzdeki en çok uygulanan yöntem endovasküler tedavi dediğimiz yöntem. Yine anjiografi ile kasıktan girip damarın içerisinden anevizmaya kadar gidip ya bu damarda oluşmuş balonlaşmanın içine, o kesenin içine telden bir yumak örerek içine kan girmesini engellemek veya onun boynuna akımı yönlendirecek bir stent koyup o stentle anevizmanın içine kan girişini engelleyip kanın normal yoluna akmasını sağlayarak o anevizma dediğimiz balon kesesinin içinin pıhtılaşarak تشكلسينه ساهلاماك شكلينده بير تداوي uygulaması beyin anevizmalarının genel olarak bugün için uygulanan tedavi yöntemi budur. Shukran dekto. Shukran mushahidina. Li istisharat al-akhsaiyin fi mustashfalif walhusul ala rai tibbi thani majjani.